Pc'simizi önce bilgisayara bir panıtalım. Ne yapıyorduk? Communication'a e tıklıyorduk. Double klikti dediği yere iki kere tıkladık. Şu anda adresleri tarıyor. bulamadı. Cancel. Ne yapıyorduk böyle durumda? Portu değiştirmemiz da Tekrar gelelim. Set Pg Pc e geldik. Properties. Lokal connection'dan. Com1'i kaça çektim ben kom çektim okey dedim okey dedim bir daha double click yaptım evet, şu anda adresi buldu demek ki kaça takılıymış Komikye takılıymış benim PLC bundan sonra daha aratmaya gerek yok ama taraması bitsin çünkü tek PLC'mi var tamam dedim şu anda ne yaptım PLC'mi bilgisayarıma tanıttım burada işlem yaptığım sürece bu ayarlar bunun için geçerli olacak eee Şimdi birkaç konu hakkında duracağız. Bunlardan bir tanesi normal. Biz bir set ve set devresi yapalım. Ne diyoruz? Input 0.0 sayı tuşları yazmadan input 0.0'a uygulayalım. Tamam yok yok. Sayı uçları basmıyor noktalar da kaldı. Gidelim setletelim. Buradan C'yi seçtik. Şu 0.0. Sadece bunu setlesin bir bit. Ve setletme yapalım 0.1 ile. Niye setlesin? 0.0. 00ı setlesin. Şuna alalım ismi. Q0.0'ı yine bir bir resetleşsek şimdi bu normal bildiğimiz set reset devresi bunu PLC'ye yolluyoruz data blog ve sistem için yollamaya gerek yok program blogu yollarsam daha az olur gitti piyasa'yı çalıştırıyorum yes diyorum buradan da online alalım izlemeye istersen sen kamerayı PLC'ye dön şimdi bakın set yaptık setimiz oldu reset yaptık ve setimiz oldu tamam mı Buradan set ve resetlere bakın tekrar set yaptım. E, PiRS üstüne ne yaptım? Set ve resetle çıkışı çalıştırdım. Yani yazılımı normal çalıştırıyordum aslında ben. Sizin en çok sorduğunuz soru şuydu. Bir daha tekrar ekranı gelirsen, hocam dediniz akış diyagramında şu anda Q0.0 aktif gözükmüyor. Öyle değil mi? Aktif gözükmüyor. Ama e, benim şu anda PLC üzerinde Q0.0 aktif. Bu niye aktif gözükmüyor? Şu anda bu enerji akışını gösteriyor bana. Input 0.0'a bastım. Q0.0 aktif oldu. Bakın tekrar yapalım. Görüyorsunuz değil mi? Elimi çektim. Aktifliği gitti. Şimdi bu bana enerji akışını gösteriyor. Yani input 0.0'a bastım. Enerji gitti. Q0.0'ı çalıştırdı. Set olarak çalıştırdı. Elimi çektiğim zaman enerji akışı kesildi. Ama ben hep şöyle anlatıyorum. Diyorum ki benim PLC'm aslında hafıza alanları mantığına göre çalışıyor diyorum. Hafıza alanları mantığına göre çalışıyor. Bunu şöyle gösterelim size. Status karta geldim. Bakın şuradan status kartı seçtim. Buraya adresi yazacağım. Nelerim var benim? Q 0.0'ım mı var? Adres olarak yazdım. Başka neyim var? Input input 0.0'ım var input 0.1'im var tamam mı? şu anda normal program bloğu geldiğimde Q0.0'ı ben aktif olarak göremiyorum öyle değil mi? ama şu anda piyasemin üzerine baktığımız zaman Q0.0 çalışıyor status karta geldiğim zaman status karta geldiğim zaman Q0.0 nedir? benim için çıkıştır input 0.0 ve input 0.1 benim için giriştir ama nasıl çıkış ve girişler bunlar? Bunlar benim için dijital giriş ve çıkışlar. Dijital giriş ve çıkışlar alabilecekleri iki değer var. Aktiflerse 1, aktif değillerse 0. Yani nedir bu? Aslında birer bittir. Öyle değil mi? Aktifse bu bit 1'dir, aktif değilse bu bit 0'dır. Yani hafıza alanı bunların ya 0 olabilir ya 1 olabilir. Yani şurada gözlüğe benzer bir işaret var ya status kart işareti. Bunu tıkladığım zaman aynı az önce online olduğu gibi benim benim hafıza alanındaki neredeki hafıza alanındaki PLC içerisindeki hafıza alanındaki değerleri gösteriyor. Bakın şu anda input 0.0'ın değeri ne? 0. Görebiliyor musunuz sinivizyondan sizde? He? Şu anda 0. Tamam bir zamanlar Windows'da şey vardı Q'ye geç Aha Şimdi bak Input 0.0'ın Şimdi daha net görüyor musunuz? Yukarıdan evet. Yukarıdan bakın Input 0.0'ın değeri 0 Input 0. değerin 1'in değeri 0 Q0.0'ın değeri kaç? 1 Tamam mı? Şimdi enerjiler Efendim? İki kare var onun. Onlar başında. Onlar şimdi sen programın o parçayı görüyorsun ya. Farklı bir şeyler gibi gelebilir. Program blog'a geliyorum. Q0.0 aktif mi şu anda? <gülüyor> değil. Aktif değil. Bu ne demiştim ben size? Enerji akışını gösteriyor. Bakın input 0.0'a bastım. Q0.0 çıkış verdi. Elimi çektim. Enerji akışı kesildi. Burada aktif olarak göremiyorum. Q0.0 ama status karta geliyorum. Hafıza alanında ne olarak gözüküyor Q0.0 1 olarak. Bu benim burada ben direkt piyasenin hafıza alanındaki diğere bakıyorum. Neyle? status kartla bakıyorum. Şimdi buradan hafıza alanındaki değerlere bakabildiğimiz gibi hafıza alanındaki değerleri görebildiğimiz gibi hafıza alanındaki değerlere müdahale etmemiz de mümkün. Örneğin diyorum ki ben Buradaki şu 1'i sıfıra çekeyim. Tamam mı? Burada ne diyor? Kalıp value. Yani bu e, hedefteki değer veya okuduğumuz değer, new value dediği benim girmek istediğim değerdir. <gülüyor> yeni değerimdir. Şimdi bunun yeni değerinin ne olmasını istiyorum? 1 miydi? Sıfıra çekmek istiyorum ben bunu. <gülüyor> tamam Bunun yeni değerini sıfır yaptım. Ama şu anda aktif değil. Niye aktif değil? Buradaki yeni değeri PLC'ye benim zorlamam lazım. Force yapmam lazım. Sağ tuşta geldim. Sağ tuşta geldim. Force diye bir seçenek var burada. Force seçeneğini tıkladığım zaman bak Q0.0'ın yeni değeri ne oldu? Sıfır oldu. Aynı anda PLC'ye bir dön kamerayla. PLC'ye baktığım zaman PLC'nin Q0.0 az önce aktif olan çıkışı durdu yani sıfır oldu söndü ben buradan neye müdahale ettim ben buradan piyasenin hafıza alanına müdahale ettim bunu neyle setliyorduk biz input 0.0 bakın burada da dikkat ederseniz Q0.0'ın yanında kilit işareti gelmiş şimdi bakın setliyor muyum setliyorum bu durumda 1 olması gerekiyor mu Status karta geliyorum hala sıfır, piyasanın üstünde yanmadı. Bu şu, sana diyorum ki yazılıma, hani bunlar yazılımı nereye atıyordu, çıkış imaj kütüğüne atıyordu öyle değil mi? Giriş imaj kütüğünden okuyordu, çıkış imaj kütüğüne atıyordu öyle değil mi? Diyorum ki sen yazılımı işlet, sen çıkış imaj kütüğüne ne atarsan ata yazılım sonucunda ama diyorum ki çıkış imaj kütüğündeki değerim bu olacak. Yazılım normal işletiliyor. Ama çıkış imaj kutucuğuna ben müdahale ediyorum. Hafıza alanına ben buradan müdahale ediyorum. Ya hocam bunu nerede kullanırız diye aklınıza bir soru gelebilir. Hani sizlerle örnekler yapıyorduk ya tanklar, mantlar. Örneğin bir kimyasal tankınız var. tankın yüksekliği 3 metre. Veya işte bir yerde sizin sınır hatlarınız var. Sınır hatlarınızın sana size olan mesafesi örneğin 50 metre ötede. Ne yapman lazım? Senin sistemi program yapman lazım veya sistemdeki bir arızayı bulman lazım. Öyle değil mi? Şimdi ne yapman lazım? Rıfkı, efendim abi, çık şu şey tankın üstüne e, oradaki sinyal, sınır var ya e, ona bir bas. Adam 3-4 metre tankın tepesine çıkaracaksın. Abi ya buradaki sınır üstü kapalı. Sen aşağıdan bana 13-14 anahtar atsana. Ben burada açayım da elimle bir basayım. Bakın olayı gördünüz mü? Yani senin sınır ne? Bazen müdahale edemeyeceğin yerde olabilir veya veya bir arıza olmuştur bir yerde bir arıza olmuştur derim ki bunu görme devam et yani örneğin ördeki semahtarı acil stop, MRC stopunuz var, MRC stop bur olduğu zaman basıldığı zaman sistemin durması lazım öyle değil mi? Şimdi diyorsun ki ya şu MRC bir değer dış bırakayım da arıza neredeymiş bulayım orada ne yaparsın? Aynı şekilde hani şimdi Q'ye müdahale ettik ya biz, Q'ye müdahale ettiğimiz gibi input'a da müdahale Hı. edebilirsiniz. Müdahale edersin, onu devamlı kapalıymış gibi sayarsın veya onu devamlı açıkmış gibi sayarsın. Veya işte şu olabilir, motora bağlıdır kontaktörün senin. Ama sen kontaktörü çalıştırmak istemiyor olabilirsin. Çünkü işte bir bant örneği, bir bant motorunu çevireceksin, yazılımı deneyeceksin ama denerken o motoru deneme sırasında 15-20 kere devreye girecek çıkacak. Ya gerek yok, bir yerlere zarar verir dersen gidersin o bant motorunu çalıştıracak Q'ya sen 0 ol dersin. O 0 iken sen yazılımı istediğin gibi işletirsin. Yazılımda o 1 de olsa en son ne olarak gidecek o yerine? 0 olarak, senin müdahale ettiğin değer olarak gidecek. Anlaşıldı mı? Burada sizin yazılımda arıza ararken, burada sizin yazılımı test ederken, Kullanacağınız bir sayfa cross referans, şey düzeltiyorum, status kart şey sayfası. Bu status kartta şu anda ben niye müdahale ettim? Q'ya müdahale ettim. Q'ya normalde olması gerekenin başka bir değerine çektim. Şimdi hocam bunu eski haline geri alalım. Eski haline geri alalım. Zaten dikkat edersen müdahale ettiğim yer şeyde de status kart ekranında, program blokta da. Ne olarak gözüktü bana? Kilitli olarak gözüktü. Eğer böyle kilitli bir şey görüyorsan bil ki o hafıza alanına müdahale edilmiştir. Cross status kartı aldım. Bunu çözelim artık. İşim bitti. Geldim. Ne yazıyor burada? Unforce ve unforce al. Unforce al dersem aynı anda 3-4 taneyi zorladıysan bir de force ettiyse, onların hepsini açar. Unforce sadece üzerinde olduğum değeri açar. Fark etmez. Al diyelim hepsini. Dikkat ederseniz şey kalktı üzerinden. Kilitleme kattı. Program bloğa geldim. Gittim yine setledim. Bak. Burada setleme yaptım. Geldim status karta. Bakın değerini ne olarak gördüm? Yine eskisi gibi setlenmiş olarak gördüm. Bu benim PLC içerisindeki hafızalanlarıma müdahale edebildiğim bir yerde. Tekrarlıyorum. Yazılımı denerken veya arıza aramaya gittiğinizde bu işi çok yapacaksınız. Dediğim gibi sınır elinizin altında olamayabilir, sınır başka bir yerde olabilir veya çıkış başka bir yerde olabilir. Siz bazen onu istediğiniz değerlerde ee, bırakıp sistemin diğer çalışan kısımlarına bakmak isteyebilirsiniz. Onu kullanacaksınız. Şu anda ben niye müdahale ettim? Çıkışa, Q'ya müdahale ettim. Hocam input'a da müdahale edebilir miyiz? Resetleten input'um hangisiydi benim? 01 miydi? Geldim. Şimdi geldim yine status kartı. Şu 01 şuna 1 olsun. Değil mi? Evet. Ne yapacağım bunu? Force edeceğim. Force ettim. Bak. 1 olarak kitlendi. Öyle değil mi? Bu ne demek? Program video'ya geliyorum. Gördünüz mü? Evet. 1 oldu. Ama ben şu anda elim PLC'deydim. Bir dön bir göster. Elim PLC'ye değiyor mu? Değmiyor. Elim PLC'ye değmiyor. Hatta şu anda PLC'nin LED'i dahi yanmıyor. Nereye ben müdahale ettim? Hafıza alanına direkt müdahale ettim. Anlaşıldı mı? Hafıza alanına direkt müdahale ettiğim için şu anda ben direkt PLC'nin iç yazılımında saklı olan hafıza alanına müdahale ettiğim için buradan LED'in yandığını dahi göremiyorum. İstediğim kadar ben yukarıdan setleteyim bunu artık. Bak setliyor öyle değil mi? Bu diğer anahtar, setleyen anahtar ama aşağıda ne var? Reset var. Geldiğimiz zaman status karta evet girişin çalışmadığını görüyorum. Burada ha, bunu açmak için de Unforce yapıyoruz. Şu anda açtım. Şu anda dönüp bakayım. kalktı bakın ana şey, kilitleme, set yaptım. Geldim status kartada, da dedim. Tamam, bu birinci sen. İkinci göstereceğim yer ise symbol Table dedikleri yer. Ee, hani input 0.0 anlattık, Q0.0 falan anlattık ya size. Bazen ben bile ya K1B kontaktörü neydi? Siz diyorsunuz işte hocam Q0.0 veya işte start butonu neydi diyorum. Hocam siz input 0.2 diyorsunuz, bana hatırlatıyorsunuz. Her projede bütün inputları veya bütün çıkışları e, illa ezberleyeceğim diye bir kural yok. PLC'nin kendi içerisinde ben bunları etiketleme yapabilirim. Nasıl bir etiketleme yapabilirim? Örneğin, örneğin, şu program bloğuma geldim. Şu benim için ne anahtarı olsun? Başla anahtarım olsun. Hangisi bu? Input 0.0. Input 0.1'in benim için ne olsun? Dur anahtarım olsun. Tamam mı? Buna başla ve buna dur diyeceğim. Şu da Q0.0'da ne olsun benim için? Kapı motorum olsun. Veya başka ne motorum olsun? Pompomotoru motorum olsun? Geldim Sembol Table'a. Adres. Neydi? Input. Buraya yazmadı. Önce bir sembol girelim bakalım. Başlaydı. Pardon. Şu onliner'ı bir keselim. Tamam. Başla. Türkçe karakter kullanmamanızda fayda vardır. Tamam mı? Sıkıntı çıkabilir mi? Belki bu versiyonla çıkmaz ama bu projeyi daha düşük versiyonlarda çalıştırırken belki sıkıntı çıkabilir. Evet. Basla dedim. Adres ne? Input 0.0 Bakın az önce bunun altı yeşil yeşildi. Şunu sileyim. Bu bana ne hatırlatıyor biliyor musunuz yeşilesi, yeşil yeşil olması. Ya sen bunu yazdın da bir yere atamadın diyor. Bu ney? Buna ben diyorum ki sen input 0.0'sın bak kalktı şu anda. Yorum ki dur buna ne diyoruz input 0.1 başka bir de benim neyim vardı ee, Q0.0'ım ona ne demiştim ben pompa, mı? pompa dedim evet. pompa dedim bunu da kime atadım Q0.0'a şu anda ben bir symbol table yaptım mı yani etiketleme tablosu geldim programa Artık bakın şuna basla dedim gördünüz mü kabul etti şuna pompa dedim bakın kabul etti gördünüz mü ha farklı bir isim verseydim Örneğin motor deseydim bak oradaki yeşilliği burada da getirdi diyor ki ya diyor motor yazdın ama diyor bu etiket diyor, karşılanamadı bir yerle diyor Neydi bunun adı pompaydı pompa yazdım. Bu da neydi? Dur muydu? Hani ben bazen problemleri çözerken size orada sadece isim yazıyordum. K1M, K2M falan diye. Orada bir şey demiştim ben size. Sembol table'u anlattıktan sonra siz de böyle gidebilirsiniz. Bu sembol table'u bir kere oluşturacaksınız. Tamam mı? Sembol table'u oluşturduktan sonra artık başla diyeceksiniz, dur diyeceksiniz. Bu projeyi hazırlarken veya problemi çözerken size işte ya input 0.0 mıydı, 1 bir miydi şeklinde düşünmenizi şey yapar kolaylaştırır. Zaten aşağıya bakın özet tablosunu attı gördünüz mü? Sanatlı yapıyor ya başladığın input 0.0'dı, pompa dediğin Q sıfır bunları buradan kaldırabilir sayfayı silmeye. Dursun benim için bir sıkıntı yok. Şimdi bunu piyasaya tekrar yollayalım az önceki projeyi. Rowland dedim. PLC stop yapayım mı? Yap dedim. Yolladı. PLC tekrar run yapayım mı? Run. Bu benim bildiğim. Yine isterseniz online'a geçelim. Online'a geçtik. Bakın normal bildiğiniz set reset devresi. Şimdi yeni bir sayfa açayım. Kaydedeyim mi diyor. Hayır. PLC'nin içindekileri çekelim bakayım. <gülüyor> Devresystem program diyor. Çektim. Şu anda PLC'den bana geliyor. Hadi dikkat ederseniz bakın isimlendirmeler gitti. Gördünüz mü? İsimlendirmeler gitti. Niye? Program bunu derleyip PLC içine yolluyor. Ben söyledim ki PLC içerisinde bir hafıza alanıdır. Boş yere hafıza tutacak şeyleri, açıklamaları veya buna benzer şeyleri program derleyip yollamaz demiştim. Hatta şuralara açıklamalar yazıyorduk. Ne yazalım? Açıklama 1. Bak şimdi açıklama 1. Buna ne yiyelim? Deneme diyelim. Şimdi bunlar bir yer tutuyor. Hani cep telefonunda mesaj yönerken yazdığınız yer, karakter bir yer tutmuyor mu orada? Evet. Tamam şimdi bak bunu bir daha PLC'ye çapıyorum. Download dedim. Durdurayım mı dedi? Durdur dedim. Şu anda PLC'de. Yeni bir sayfa açıyorum. Kaydet çekme. Hayır. Çekin piyasadan geri. Bakın. Az önce yazdım açıklamalar gitti. Niye? Az önce yapmış olduğum etiketleme veya şimdi yazmış olduğum açıklamalar programla alakalı değiller. Onlar sadece kullanıcıya yönelik açıklamalardır. Size tavsiyem şu. Örneğin fabrikanın birinde bir yere iş yaptınız. İş yaparken de proje üstüne sembol tablosu oluşturdunuz veya proje üstüne açıklamalar yazdınız. O oluşturmuş olduğunuz dosyayı bilgisayarınızın bir yerinde saklayın. Çünkü gün gelip proje üstünde yenilikler yapmanız gerekebilir. Ya şunu diyebilirsin ya PLC içerisinde zaten var. PLC zarar görür, yanar, içindeki programa ulaşamazsın. Veya PLC yanmaz, rektifiye yapman lazım, modifiye yapman lazım programda. Çektin program ama program sana sadece program olarak geldi, açıklamalar uçar. Bu sefer sen tekrar ot yollarsın. Bu neydi diye. Bu nedenle yaptığınız her türlü yani bugün endüstriel ortamdaki projelere bilgisayarınızın bir kenarına proje ismi, yapılan şirket veya makine ismi ve tarihle birlikte kaydetmenizde fayda var. Tamam. Bana sembol tablosu ve statüs kart ile ilgili bir şey soracak mısınız? O nedenle şöyle bir şey söyleyeyim ben size şu sembol tablosunu bundan sonraki işlerinizde biraz kullanın. Tamam? Başka bir şey daha Örneğin bir program blogunuz var elinizde yazdığınız bir sürü satır var elinizde. Uzayıp biliyor bu satırlar. Tamam mı? E sadece iki çıkışı merak ediyor olabilirsin veya sadece iki girişe merak ediyor olabilirsin. Ne yapman lazım biliyor musun? Burada e, örneğin 150 network'lük bir tane az önce kim yapmıştı sen yapmıştın değil mi? Orada bir 100 küsür network'lük bir projem var. Şimdi iki çıkış seni merak ettiriyor. Örneğin iki çıkışa birden matman lazım. İki çıkışa birden gelirsin status card'a sadece şu iki çıkışı buraya alt alta yazarsın. İkisini aynı anda görme şansın var. Yoksa biri network 5 ile biri network 100'deyse aynı anda izleme online'dan çok zordur. Bio'ya gideceğim, U'ya gideceksin. Anladın musun? Burada yan yana hani arıza falan bakma e, şansın daha yüksek. Soru var mı? Tamam.